Bugün Karabağ'da Azerbaycan'a karşı işgalci Ermenistan'ı destekleyen Fransa'nın kirli tarihine biraz bakalım. Fransa 1524 yılında Afrika'yı sömürmeye başladı. 20'den fazla ülke yani Afrika'nın %35'i 300 yıl boyunca Fransa'nın kontrolünde kaldı. Senegal, Fildişi sahili ve Benin gibi ülkeler o yıllarda Fransa'nın köle ticaret merkezleri olarak kullanıldı ve bölgedeki tüm kaynaklar sömürüldü. En kanlı dönem 2. Dünya Savaşı sonrasıydı. Bağımsızlık mücadelesine girişen ülkelerde ayaklanmalar kanla bastırıldı ve 2 milyondan fazla Afrikalı hayatını kaybetti. En büyük acılar Cezayir'de yaşandı. Tarih, 8 Mayıs 1945. Cezayirliler artık özgürlük istiyordu. Fransa ise daha fazla sömürmek. Ayaklanan halk Fransız askerlerinin toplu katliamlarına maruz kaldı. Setif ve Guelma katliamı adıyla başlayan kanlı bastırma çabaları tam 17 yıl sürdü. 1 milyondan fazla can veren Cezayir, 1962'de bağımsızlığına kavuştu. Daha acımasız bir senaryo, Ruan'da da sergilendi. Üstelik Avrupa'nın dünyaya sözde medeniyet dersi verdiği 90'lı yıllardı. Önce Ruan'da halkı ikiye bölündü. Hutular ve Tutsiler. Aynı kültüre, aynı medeniyete sahip olan insanlar, fiziksel özelliklerine göre ikiye ayrıştırılmıştı. Batı'nın böl parçala yönet taktiğiydi bu. Bu taktik böl parçala yok ete dönüştü. Fransa'nın her türlü silah desteğini verdiği Hutular, Yanlarına Fransız askerlerini de alarak tam 800 bin Tutsi'yi öldürdü. Ortada bir soykırım vardı ve altında Fransa'nın imzası yer alıyordu. Fransa'nın eski cumhurbaşkanı François Mitterrand'ın Le Figaro gazetesinde yayınlanan şu sözlerine dikkat. O ülkelerde bir soykırım yaşanması o kadar da önemli bir şey değil. Aslında Topyekün batının insana bakış açısını ortaya koyuyordu bu cümle. Sözde medeni batılı ülkelerin neredeyse tüm kıtalara yayılan sömürge seferberliğini sonraki videolarımızda detaylı şekilde anlatacağız.